Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benefi bugün arkadaşlar sizlerle beraber manyak bir oyun oynuyoruz. İsmi Floating Tail. Çok fazla karşıma çıktı. Ben bakalım buradan şeyler varmış. Tuğlalar girmeden yani video kaydına girmeden önce birkaç kez oynamıştım. Buradan bunların hepsini sıra sıra test edeceğiz. O zaman hazırsanız videoya geçelim. <gülüyor> Şu anda gazı verdik diye bunları falan öğrendim yani buradan yapınca geriye gidiyor Buradan yapınca ileri gidiyor Şunların hepsini kapatabiliyoruz açabiliyoruz ne boka yarıyor ben ne bilmiyorum Buradan o zaman move rotate diyor Buradan gemiyi yukarı mı bırakacağız Direktle şimdi bir şeyler olmasın da Yine gemi olduğu yerde gitsin yani benim umurumda değil Bu da herhalde move olduyor aynı şey Mesela bu pickup bunları tutabiliyor muyuz? Aha ipleri kopardı. Allah'ım merhaba. Smash aha kırma. Mesela ben şu an buna önden böyle vursam ne olur? Hala gidiyor. Hala gidiyor. Böyle durumda normalde hemen geriye doğru gitmesi için şey yaparlar. Yani ben ne bilmiyorum salladım şu an. Aa. Ve buradan itibaren geriye doğru gitmez. Oha. Çok garip bir oldu nikolda bu. Şu arayı da kıralım da var. Şu anda bu parçası batacak mı ne oluyor? E ee, burası ayakta kaldı. Kıralım bakayım şurayı şöyle. Ne olacak şimdi? Ona, olum da slaysera halan gelmedik ha. Gem battı. Ona. Gemiyi batırdık. Tamam o zaman yeni gemi oluşturalım. Size gelmiş olması lazım. Evet Tools'tan devam edelim o zaman biz nerededik? Slice'te kaldık. Yine şunları ayarlayalım. Buradan korna falan çalıyor onları öğrendim. Bu Slice kesiyordu ya herhalde. Mesela şurayı şöyle kessem ne olur? Burası vasat. Aha geminin elektrikleri gitti. Çalışmayı durdurdu gemi. Eee biz ne yapacağız şimdi? Çalışmayı durdurduysa o zaman hafiften şimdi bir şeyler yapalım. Oha lan. Oha gemi alev aldı. Alttan su aldı, üstten gemi yanıyor. Bu nasıl bir şeyler? lan? Ona Ee biz yaktık o kadar. Ne yapacağız? Direkt şimdi şu bayrağı yakmayalım. O bayrağı kesip atalım da o zaman şey olmaz. Yani ne olur bilmiyorum artık. Ee yaktık bu kadar mı? Geminin yanabilir eşyalarını yaktık işte Bu ne? Söndürecek mi? Hadi söndürelim. Gemindeki al sarar. Gemindeki al bu. Maksimum şuranın içine doğru girmişiz birazcık o kadar. Buradan ne çok fazla su almaya başlamış gemi. Bunu sıkıyor muyuz bunu? Gemiye alıp böyle yukarı doğru falan yükseltebiliriz bayağıydı he. Dur bekle Aldık ki sen uğraşamıcam valla sen uğraşam Yani geminin ipleri aşınıyor onun sesi geliyor Aha bu gemiyi mi döndürüyor lan Aha Gemiyi döndürüyor oğlum bu çok fena Beni takip E, ah gemi kırıldı. Ana, ben şu an ağzım açık oynayacayım. Buralara su ekleyebiliyor musunuz Ama buradan soktamıyoruz gemiye, Bu mantal. Böyle bomba falan mı koyuyoruz burada ne oluyor? Aha patlarsa ne olacak acaba çok merak ediyorum. Ve gemi böyle kaldı patlamıyor. Aha ve bir bok olmalı şuraya koyacağım mesela. Çerezlik oyunlar e, şeyinde baya güzelmiş bu oyun. Serisinde Patla artık, patla Şuraya koyacağım Aha geminin kornası falan hiçbir şey çalışmıyor Aha patladı Yine bir bok olmalı Bunlar yine bomba herhalde bunların hepsini denemek istemiyorum Aha Hava kötüleşti lan ne oluyor? Bu Thanos'un herhalde Thanos'un parmak çıklatması Direkt gemi yok oluyor biz gemiyi yok etmeyelim Bu Wave Maker herhalde dalgaları ayarlıyor Aynen doğru hatırlıyormuş Mesela ben şöyle bir dalga yapsam gemi zaten battı O dalga ne yapacak acaba gemi çok merak ediyorum şuradan da birazcık dalga yapsam mesela Kırılacak mı lan daha gemi? Kırılmalı da geminin her tarafı oldu. Aa arkadan acıklı şarkı gelmeye başladı Bu ne lan? Hayıır Anaa Burayı <gülüyor> <gülüyor> aha hadi tahmin edelim Allah kahretmesin çok kötü ses gelir. zaten battı gemi. Ne yapıyor bu mesela gemi Balıklarda denesek balıklarda Olmaz mı? Şunları yeni gemi oluşturduğumda deneyeceğim Scare falan değil inşallah korkmayın Haa bağırma sesleri geliyor Bu ne lan? O zaman yeni gemi oluşturup geliyorum Devam ediyoruz arkadaşlar ee, Buradan tsunami diyor Tsunami dedim ama Oha direkt tsunami geliyor Küş <gülüyor> çok yüksek lan Oğlum bu tsunami'den sağ çıksın var ya benim cümle tecavüz etsin bana yemin ediyorum Yalnız tsunami çok iyiymiş lan Allah çarsın çok iyi Ananı sikiii Koskoca tsunami Allah kahretmesin Acaba şurada olanlar yaşadı mı? Demeye kalmadan Allah'a kavuştu hepsi. Şurada kalanlar acaba ne oldu? Buraya çünkü gram su gelmedi diyor Balıklar da geliyor ama balıkların hepsi korkuyor. Lan gemi tekrar yükseliyor. Balastlar falan sayesindir. Arkada hüzünlü şarkı çalıyor. O zaman yeni gemi oluşur gelirim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Rogue Wave falan diyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Gram test etmedim bile. Bu ne öyle küçük dalga geliyor. Sana devam et bari. E, bu dalga ne yapacak ki dü şimdi? Gro göbek. Şu anda gemi işli. Ha, uçuklarmış la. Za, şimdi bu dalga ne yapacak? Ben şu onu bekliyorum. Şu an sizi hızlandırılmıştır muhtemel. Allah beker. Ne oluyor oğlum? Küçücük dalga dedik Şuş, şu kadarıcık dalga. Titanian ortanın kim böyle o dalga? Daha fazla kırılıyor, daha fazla kırılıyor, daha fazla kırılıyor. Şunu stop alalım Hayda. Oğlum küçücük dalga dedim Tsunamıyor ortadan ikiye ayırdı lan Küçük tsunamıyor O zaman olmuşken şu Thanos'un epi deneyim Evet Bitti arkadaşlar gemi yok oldu ben yeni gemi oluşturup geleyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, eğer önceki Devam ediyoruz dediğim kısımlarda Biraz geriden Fark ettiyseniz Kusuruma bakmayın. Benim hatam ezimden. O zaman şimdi cidden Devam ediyoruz ama. Trigger Storm Diye bir şey varmış. Herhalde Şimşek bu. Şuradan mı? Buradan mı? Ne şimşekler gelecek? O sırada biz de tsunami'ye hareket ettirelim. Hava ne zaman bozacak? Aha hava bozdu. Hava çok kötü bozdu. Bu ne oğlum? Kara bulutlar geldi. Yağmur başladı. Bu ne zamanın videosu olacak bu arada? Gram bilgim yok. Rastgele atarım bir gün. Videosuz kaldığım zaman diye. Oha! Titanic'e bak. Ben bir şey yaptım ama Sunem'i şu anda bir şimşek çakması yok mu peki? Hadi şimşek çaksın. Hadi. Çınamaya çakmayacak herhalde şimşek O yüzden durduruyorum ben bunu Trigger li lightning Aha Şimdi şimşek çaktı E ee, bekliyoruz Anaa gemi su aldı Gemi niye su aldı hayvan gibi Ve köpek gibi yanıyor burada bir tane daha atabiliyor muyum? Atan da var seviyemiz. Aha. Kapı çaldı kadar Kapıya bakamayacağım çünkü odam kapısı kilitli. Hmm. Tamam bu da böyleymiş ya. Gem batacak mı batacak sonuç. Bari biz de ne yapalım? Geriye doğru gelsin diye mi? Bir kere böyle titaniğin batışı gibi bir şey yapmak istiyorum ben Tamam şimdi ileriyiz Çok mu fazla dövdüm ya bak çok fazla döndü ve gemi hala gidiyo aha lan gemi ortadan ikiye ayrıldı bak şuraları falan kırayım iyice şuralar falan da kopsun ilk önce bu taraf bat ardından burası böyle dönecek sen bat artık bir bat, yeter diklendi <gülüyor> Ağlan lan, arkada stripping san çalıyor İnşallah size çok ses gelmemiştir. Acaba şu kısma hayatta kalacak Kaldı mı? Şaka yaptım. Parçalarım o kısmı. Kimse hayatta kalamaz. Demiştim. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beğeni yalnız. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.